Evet, bir kutunun hacmi 405 küp birimmiş, yani 405 kübik birim. Sadece daha genel olmasını istemişler, bunun yerine kübik feet, kübik metre, santimetre, kilometre falan da diyebilirlerdi, neyse. Sadece bunları birim halinde bırakmak istemişler, olabildiğince genel olması için. Peki, bunun uzunluğu x birim. Genişliği x artı 4 ve yüksekliği de 9 birimmiş. Evet, o zaman bu kutuyu buraya çizelim. Evet, bu küçük kutuyu buraya çizelim, şimdi güzel bir kutucuğumuz var, peki. Bize uzunluğun, uzunluğun x olduğunu olduğu söylenmiş. ve ee, Buna uzunluk diyebiliriz, evet, genişliğe x artı 4 demişler, yükseklik de 9'muş. Peki, birim olarak baktığımızda, bu kutunun boyutları ne? Aynı zamanda bize hacminin 405 olduğunu da vermişler. Yani hacim 405, evet, bu şekilde yazalım. Bu kutunun hacmini hesaplamak isteseydik, ne yapmamız gerekirdi? Peki onu bulalım. Genişlik x artı 4 çarpı uzunluk, yani x çarpı 9 olurdu, değil mi? Yani bu kutunun hacmine eşit. Şimdi bize aynı zamanda kutunun hacminin 405 kubik birim olduğunu söylüyorlar. Şimdi x'i bulmak için bu denklemi çözelim, elimizde ne var? x'i x artı 4 ile genişletirsek, aslında eğer 9x'i dağıtırsak, bunu tekrar yazıyorum, bir saniye. Bu 9x çarpı x artı 4 eşittir 405 ile aynı şey. 9x çarpı x eşittir 9x kare eder değil mi? O zaman 9x kere çarpı 4 eşittir 36x, bu da eşittir 405. Şimdi, biz elimizdeki ikinci dereceden denklemin sıfıra eşit olmasını istiyoruz. O zaman her iki taraftan da 405'i çıkaralım. Evet, bunu yaptığımızda sağ taraf sıfıra eşit, sol taraf, sol taraf 9x kare artı 36x eksi 405 oluyor, evet. Peki, bunların herhangi bir ortak katları var mı? Bakalım. 405. 405'i oluşturan rakamlar nedir? 4, 0, 5. Hepsini topladık. Ne etti? 9. 9, 9'a bölünür mü? Bölünür tabiatıyla. Evet, 9'a bölünebilme kuralını hatırlayın burada. Yani bunların hepsi 9'a bölünebiliyor. Şimdi de 405'in 9'a bölünmesini hesaplayalım. Evet, şimdi de 405'i 9'a bölelim. Evet, 40 da 9, 4 kere var. 4 kere 9, 36. Çıkartırsak, evet, 4, buradan 5'e indirdik, 45, 45'te 9, 5 kere var, 5 kere 9, 45, evet, çıkartırsak 0 kaldı, yani 45'e eşitmiş. Bu tarafı da 9'a faktörlersek, elimizde 9 kere x'in karesi. Aslında daha iyisi, 9'u ayırmamıza hiç gerek yok, bu denklemin her iki tarafını da 9'a bölebiliriz, evet. Eğer her terimi 9'a bölebiliyorsak, bu denklemi değiştirmez, her iki tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Ki bu çok önce öğrendiğimiz ve çok işe yarayan bir şey, değil mi? O zaman şu anda elimizde x kare, eğer biri size bunu faktörize etmenizi söyleseydi, o zaman bu 9'u atmanız gerekecekti. Ama bu bir denklem olduğu için, bu bir denklem olduğu için 0'a eşit. Direkt her şeyi 9'a bölelim, bu işleri kolaylaştıracak. Evet şimdi elimizde x kare artı 4x eksi 45 eşittir 0 var. Evet, şimdi bunu faktörize etmeye çalışalım. Bu kurala uyuyor. Aa, bir şeyimiz yok, evet gruplamaya bile ihtiyacımız yok yani. Sadece düşünmemiz lazım. Hangi iki sayı? Çarptığımda eksi 45, topladığımda ise elimde artı 4 olacak. Farkları 4. Biri artı diğeri eksi olmalı bir defa. Pozitif halleri arasında da 4 fark olmalı. Çünkü farklarını aldığımda, gerçekten farklarını alıyorsun, çünkü 1 artı 1'i eksi, evet bunun hakkında düşünelim. Eğer artı 9 ve eksi 5 olursa, bence işe yarar değil mi? Artı 9 artı eksi 5 nedir? 4'tür. Çarptığımızda, eksi 45'i buluruz. Yani elimizde x artı 9 çarpı x eksi 5 eşittir 0 var. Faktörlerini ayırdık, bunu daha önce görmüştük. Elimizde iki sayı varsa ve çarpımları 0'a eşitse, bu bu sayılardan en az birinin 0'a eşit olması gerektiğini belirtir. x artı 9, 0'a eşittir ya da x eksi 5 0'dır. Eğer bu denklemden 9 çıkarırsak, x eşittir 9 olur. Ya da her iki tarafa da 5 eklersek, x eşittir 5 olur. Her iki de x değeri için mümkün olan sayılar. Kutuya dönecek olursak, evet x'i eksi 9 alırsak bu işimize yaramaz. Çünkü buraya eksi 9 koyacak olursak kutunun genişliği eksi 5, uzunluğu eksi 9 ve yüksekliği 9 olur. Gerçekçi olmamız gerekirse yani gerçekte böyle bir eksili mesafemiz olamaz değil mi? Bu genişliğimiz ya da uzunluğumuz olamaz. Yani x'in eksi 9 olması bu denklemi sağlamıyor. Çünkü bu denklemde pozitif boyutlara ihtiyacımız var. x yerine 5 yazarsak ne olacağına bakalım. Eğer x 5'e eşitse, x artı 4, 9'dur. Buradaki boyutta 5 olacak. Evet, bu da yeteri kadar mantıklı duyuluyor değil mi? Şimdi de sadece emin olmak için hacmin 405'e eşit olduğundan emin olalım. 9 kere 5, 45. 45 kere 9 da 405'tir.